27 Euro 21 26, 1130, 27, 84, borsa 5.385 Bitcoin 20.14 de günü yük, düşüşte kapattılar Süper Lig'de kalitesi yüksek maç oynandı, golü maç oldu Pidolo rekor kırıldı ve maça taraftarlarının İspanyol attığı sloganlar için destekiden dikkat çeken yorum geldi Mustafa Desteci'den Kızılay Genel Başkanı Kınıka, insanlar soğuktan donarken çadır satılması kabul edilemezdi. Kayseri'de trajik olay yaşandı. 8. kattan düştü ölmedi, yangınla hayatını kaybetti. Diyarbakır'da çadır kentten çıkan iki kişiye otomobil çarptı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Destici bir hafta önce Cumhur İttifakı'na davet ettiği Akşener'i eleştirdi, HDP tavrının samimi bulmuyorum dedi. Büyük imza atıldığı Bayern Münih geleceğini Halil Topa emanet etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermenin vebali var dedi mi? Destek atılan manşete isyan etti değerli izleyenler. Efsane yakışmayan hareketler yapıldı. Arap taraftarlarının tezahüratına Ronaldo'dan ola cevap geldi. Bu haberimizdeki gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.